Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahümme salli ve sellim ve bergala seyyidina muhammedin ve ala anihi adede in'amillahi ve iftali Cenab-ı Hakk'ın izni inayetiyle bugünden itibaren Tevhid Ocağı'nda sizlerle beraber Siyer-i Nebi derslerine başlıyoruz. Resul-i Kibriye aleyhissalatu vesselam Efendimiz hakkında yazılmış diğer bütün siyer kaynaklarının da kendi içerisinde yer alacağı bu bölümde dünya tarihinin en uzun siyer yolculuğuna çıkıyoruz. Allah izin verirse ömür nasip ederse efendim. Allah'ın izniyle uzun olan bu külliyat, baştan sona Resulü Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını, ondan öncesini ve ondan sonra bir bölümünü içermekte olup, inşallah... Ee, sizlere kısa kısa videolarla ulaşacak, bölüm bölüm ulaşacak ve aşağı yukarı 30 civarında bölüm bittiğinde bir cildi de bir yandan bitirmiş olacağız. Kitapta genişleteceğimiz, ekleyeceğimiz kısımlar elbette olacak ama sizler olayın özüne ve kendisine vakıf olmuş olacaksınız. İnşallah. Böylelikle Resul-i İbrahim ve Vesselam'ın hayatındaki her noktayı ve onun bize aktarmış olduğu hakikat ve hikmeti daha iyi anlıyor olacağız. Hem dinlemiş olacaksınız hem de inşallah içindekilerle Cenab-ı Hak amel etmeyi bizlere nasibi müessere eylesin efendim. Önce yaratılış sürecinden başlayacağız elbette ki ama bütün peygamberler yaratılış, cennet, cehennem vesaire bu konuları geçerken yaratılışın temel mekanizmasında değil Resulü Kibre Aleyhisselatü Vesselam'ın merkez olduğu bir çerçeve etrafında hareket ediyor olacağız. Ama apayrı bir başka bölümler olursa eğer o bölümlerde ayrıca peygamberler tarihi, dinler tarihi vesaire bunlar ele alınabilir olacak. Dolayısıyla birinci bölümde yani birinci cildimizde Siyer-i Nebi'nin Resulü Kibre Aleyhisselatü Vesselam'ın yaratılışındaki Nur-u Muhammedi'nin bütün alemlerdeki tecellisi ve bu tecellilerin bizim hayatımızdaki önemli karşılıklarını beyan etmeye gayret ediyor olacağız. Mademki birinci ders bu birinci derste varlığın ilk noktasına gidiyor olacağız. Bütün insanlık aleminin, bütün hayvanat aleminin ve saymakla bitiremeyeceğimiz Hatta görmediğimiz, bilmediğimiz bütün canlı varlıkların ki cansız bir varlık yoktur. Her birisinin yaratılışına vesile olmuş ve o ilk başlangıç emrine gidiyoruz şu anda. Allahu Zülcelal'in bir nuru yaratmasıyla başlıyor her şey ve bizler o nura Nur-u diyoruz. Elbette ki siyer Nebi'nin başında bu Nur-u Muhammedi'nin önemli bir ifadesine yer vermek gerekiyor ki delillendirme ve ispatlamayla her şeyin bir ışıktan var olduğunu bilmek bu noktada esas. Elbette ki bu ışık Hazreti Peygamber Vesselam'ın ışığıdır. Onun nurudur demek ehli imana mümkündür. Ancak bilim dünyası da biliyor ki bugün ya da çözmeye yaklaştığı ve yaklaştıkça daha iyi kavradığı bir gerçek var ki her şeyin bir başlangıç noktasında o büyük patlama dedikleri şey aslında sonlarda olan bir değer. Bunun bir öncesinde bir nur hareketi var. Nur, bizim Türkçemize geçerken ışık olarak geçmiş olsa da fiziksel olarak baktığınızda bu yaratılışın başı olan ve çıplak ışık olarak tarif edebileceğimiz bir alan. Yani bugün masamızdaki lambadan sızan ışık, güneşten bize ulaşan ışık, foton olarak tabir ettiğimiz yapı, genel itibariyle bir çerçeve içerisine alınmış olan ışıktır. Kübik bir forma, saklı tutulmuştur. Eğer bir bütün olup hakikatini ortaya koyacak olsa, bütün alemlerin bunu kaldırması mümkün olmayacaktır ki fiziksel olarak bir şeyin varlığı için gereken maddenin kendisinden evvel bir ışık olduğu gerçeğini kabul etmemiz gerekiyor. Bir diğer taraftan varlık izahında yokluğun mecasında madde olmadan evvel, Allahü Zülcelal'in takdiriyle bir nurun yaratılmış olması söz konusu. Bu nur nur-u Muhammed-i aleyhisselatu vesselam efendimizdir. Elbette ki bu mecradan önce Allahü Zülcelal neden böyle bir şey talep etmiştir sorusunun cevabı el -Gaib'dir. ancak daha sonra insanı neden yarattı peki bu insanın yaratılışı neden böyle devam etti sorusunun cevapları elbette var. Ama Hz. Allah'ın varlık aleminde nuru u Muhammedi ile başlatmış olduğu bu süreç asıl itibariyle kavraması en zor alanlardan biri olup bugün büyük bir kısmını kitaplarda göremeyeceksiniz ki Tevhid da bu sihir-i nebinin bir başka güzelliği de daha önce duymadığınız ve bilmediğiniz gerçeklerden de haberdar olacağız inşallah beraberce bu yolculukta. Bir şeyin ışık olmaması halinde madde tezahürü mümkün olmuyor. Çünkü maddenin atomla çekirdek arasındaki ilişkisinin temel alanı büyük bir enerji ihtiyacına sahip. Bu enerjiyi de Einstein'ın yapmış olduğu çalışmaların her ne kadar eksik olsa da gördüğümüz kadarıyla Işığın hızıyla alakalı, kendinde var olan enerjinin bitmek tükenmez yapısıyla alakalıydı. Bugün dahi bilim adamları her şeyin başlangıç aşamasında bir ışığın olabilirliği üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. Ancak biz o ışığın varlığını rahat bir şekilde delillendirebiliyoruz. Özellikle Tevhid Ocağının ilk dergisi olarak ilk sayısını okursanız eğer, aşk üzerine yazılmış o dergide, her şeyin bir ışıktan yaratılmış olduğu ve Nuru Muhammedi'nin delil ve ispatlarında biiznillah görebilirsiniz efendim. Bu ışığın elbette ki çıplak olarak formundan çıplak yani herhangi bir şey konuşlanmamış bir forma girmemiş halinde bir forma ihtiyacı olacaktır. Zira bizim anladığımız manlarda Cenab-ı zaman ve mekan ithaf, ithaf edilemez ancak bir şeyin şey olabilmesi için ona bir form gerekiyor ve yaratılmış her şeye bir form tayin ediyor. İşte o form tayininde Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle ışığın tutulması yani bir forma girmesi gerekiyor ki burada zaman ve mekanın oluşuna şahit oluyoruz. Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu nur-u Muhammedi'den hemen sonra zaman ve mekan oluşu daha fiziksel olarak maddenin meydana gelmesine henüz ulaşmadık, uzun bir müddet içeriyor. Ata bu Cebrail Aleyhisselam'ın Resulü Kibriya Aleyhisselatü yıldızı yıldızıyla ilgili sorduğu o benim dediği Resulü Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın e, yıldızı dahi bundan önce değil bundan sonra olmuş olan bir süreçtir. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında Henüz zaman ve mekan tam olarak kendini izah edebileceğimiz bir noktada değilken Hz. Peygamberin nuru Muhammedi olarak zülcelal'in yarattığı bir karşılık olarak varken bir forma takdir edilirken zaman ve mekan oluşumu söz konusu oluyor ve bu form fiziksel olarak bir maddenin meydana gelebilmesine imkan tanıyor. Tüm madde, bir maddenin tekrarlı bölünmesiyle ile kendisine verilmiş zaman kadar adetli bir şekilde meydana geliyor. Dolayısıyla yeryüzünde var olan her şey belli bir adetçe yaratılmış oluyor ki bu da bir sonun varlığını daha başlangıç aşamasında takdir edildiğini bizlere açıkça gösteriyor. Elbette ki bu kıyamet sürecinin varlığı hakkında da bize kesin ve kati bir delil sunuyor. Çünkü her başlangıç seviyesi eğer bir kıstasa tabi tutulmuşsa buna bir son tayin edilmiş olduğu anlamına geliyor. Nasıl ki sizler bir yeri boyamak için belli bir miktarda boya alırsınız. Elinizdeki boya bitse de bitmese de sizin boyanız bitebilir veya yarım kalabilir. Ancak elinizdeki boyanın bitmesi sizin yaptığınız boyanın miktarıyla çok da ilişkili değildir. Genellikle iyi bilenler çabuk tutturabilirler, elbette ki yaratıcı Resulü Kibri ve Vesselam'ın yaratılışı esnasında bu kudret tecellisine onun üzerindeki aşkı miktarınca maddenin yaratılışına izin tayin etmiştir ki kıyamet böylelikle uzun bir vakte yayılmıştır. Elbette ki insan yaratılmadan evvel, bu kıyamet çok daha uzun bir sürece dahil olacağı için insan kıyameti yakın bir zaman diliminde yaratılmıştır. Allah azizler Resul-i kıbra ailesi olan büyük muhabbeti ve ona karşı olan sevgisi cihetiyle insanı yeryüzünde en son varlık olarak tayin etmiştir. Böylelikle insan nuru Muhammediye Cenab-ı Hak'tan duymuş olduğu büyük bir aşk karşısında İşin nihayetine en yakın bir zaman diliminde yaratılmıştır ki Cenab-ı bir an önce kavuşabilsin. Bu Cenab-ı rahmaniyetinin ve merhametinin en üst seviyedeki bir karşılığıdır. Böylelikle bizler hayatımız boyunca Allah-u Zülcelal'e en yakın ulaşabileceğimiz bir zaman diliminde yaratılmış oluyoruz ki bu da Cenab-ı Hakk'ın Resulü Kibriya'a olan büyük sevgisinin önemli bir göstergesidir. Öyleyse zaman ve mekan başı ve sonu ile birlikte bir ışıktan hasıl olmuştur. Hem baş hem son bu çıplak olan nurun forma girmesiyle beraber hakikatini bulmaya başlamış, böylelikle sona tayin edilmiştir. Hem baş hem son madem ki Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın nuru ile hasıl olmuştur, öyleyse her şey Muhammediy olanla başlar. Her nihayet Muhammed'i olan da biter. Ve bizler dahi Hz. Peygamber ve vesselamı yaratmış olmasından dolayı Cenab-ı Hakk'a şükreder. O şükürle kaim olmaya niyaz ederiz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.